Teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar, Mart 2023 terazi burcu yorumlarından herkese selamlar. Evet değerli teraziler hoş geldiniz. Mart ayında bizlere neler bekliyor? Size biraz bunlardan bahsedeceğim bugün. Tabi kanalıma abone olduğunuz için ve videolarımı beğendiğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımda spiritüel konular ve buna benzer birçok değişik konular var. Eğer bu konulara karşı merakınız varsa, astroloji eğitimlerine karşı merakınız varsa kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Evet, Mart ayına güneş 6. evinizdeyken başlangıç yapıyorsunuz. 3 Mart'ta Merkür de buraya yani Balık burcuna geçiş yapıyor ve sizin 6. eviniz arkadaşlar Balık burcunda. Balık burcu biliyorsunuz duygusal anlamda en hassas olan burçlardan bir tanesi ve gelmiş tam da sizin sağlık evinize. Ve altıncı ev ne gibi bir anlamları var diye baktığımızda günlük işleriniz ve çalışma ortamınız, arkadaşlarınız, hizmet sunduğunuz ya da aldığınız alanlar, sağlığınız, evcil hayvanlarınız gibi bir bazı özellikler e, diyor. Ancak burada en önemli noktalardan bir tanesi de sağlık olduğunda orası da duygusallıkla alakalı bir bölümümüz olduğu için duygusal sağlığınız çok da ciddi anlamda ön planda olacağı anlamına geliyor. Ve yine Venüs 17 Mart'a kadar Koç burcunda 7. evinizde ilerliyor olacak. Ne demek hocam bu? Evlilik, ikili ilişkiler alanında şanslı gelişmelere yol açabilir. Yani ne oluyor? Belki de bazılarınız için bir evlilik teklifi olabilir çünkü venüsün orada olması sizin aşk alanınızda hali hazırda devam eden bir ilişkinizin daha da sıcak gelişmelerle evlilik yolunda ilerleyebilme potansiyeline veriyor ancak oradaki venüs sizin haritanızın diğer alanlarında nasıl açılar alıyor bunlara doğum haritasında bakmak lazım doğum haritası analizi almak için bizimle temasa geçebilirsiniz astroarif.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Resmi ve yasal konularda uzlaşmacı olabilirsiniz. Yine iş arkadaşlarınız da aynı kategoriye girer. Beraber çalıştığınız ortak iş ve anlaşmalarla ilgili güzel sonuçlar elde edebileceksiniz. 2 Mart'ta Venüs-Jüpiter kavuşumu, 12 Mart'ta Chiron-Jüpiter kavuşumu var. Yine buradaki 2 Mart'taki Venüs-Jüpiter kavuşumu oldukça olumludur. Ancak 12 Mart'taki chiron Biraz kronik sorunlarınızı gündeme taşıyabilir. Genel olarak 2-12 Mart arası şifa enerjisinin ilişkiler ve sevgi yoluyla akacağını gösteriyor. Bu tarihlerde özellikle kurduğunuz iletişim ve etkileşimlere dikkat etmeniz güzel olur. Çünkü Çiro'nun şifacı tarafı da vardır arkadaşlar. Burada kendi sorunlarınızı çözmek niyetiyle hareket ettiğinizde aslında kendi sorunlarınızın başkalarında da var olduğunu görüp onlara da el uzatabileceksiniz. İşte bu sizin şifacılık tarafınız oluyor. Aksi takdirde yaralayıcı etkiler de arkadaşlar çıkabilir. 7 Mart'ta Başak burcunun 16. derecesine bir dolunay var değerli arkadaşlar. Bilinçaltı konularınız, sağlığınız, kapalı ortamlar, bakım evi, hastane gibi konularla ilgili bağlantılarınız oluşabilir. Bu dolunay tarihi civarlarında özellikle dikkat etmenize gereken konu şu arkadaşlar doğum haritanızda 16. derecelerde gezegeniniz varsa ve burada olumsuz açı alıyorsa burada dikkat etmeniz gerekiyor. Olumlu açı alıyorsa da burada bazı şeylerin tamamlanması gündeme gelebilir. Aynı zamanda 7 Mart'ta toplumsal gezegen olarak bilinen yani kitlelerle alakalı konularda Satürn biliyorsunuz balık burcuna geçecek ve bu Satürn'ün balık burcuna geçmesi aslında çok büyük bir olay. Ve bu sizin altıncı evinize denk geldiği için özellikle de sağlıkla alakalı konularda ciddi anlamda sizi etkileyebilme potansiyeli oluyor önümüzdeki 3 yıllık dönemde. Bu zodyaktaki dönüşü tamamlanacak ve yine 3 yıl devam edecek dedik ve terazilerin sınavı da altıncı ev konuları. En başta sağlık ve burada arkadaşlar sağlığınıza ne kadar değer verip vermediğiniz çok önemli artan sorumluluklar, iş konusuyla alakalı, günlük rutinlerle alakalı, günlük yorucu ve yoğun işler bunaltıcı noktaya gelebilir. Altınızda veya yanınızda çalışanlardan beklediğiniz performanslar yetersiz gelebilir. Detaylara boğulmak için boğulmak için çok çalışmak bedenizi bedeninizi yıpratabilecek arkadaşlar. Yani burada demek istediğim olay şu ki 6. ev aslında Başak burcunun evidir arkadaşlar ve Başak burcu Tam e, ırgatlık anlamına gelen antik astrolojide de e, kölelik evi anlamına geliyor bu 6. ev. Kısaca sizi baya çalışma temposu yorabilir arkadaşlar. Yükselen teraziler için Satürn'ün ev geçişleri daha detaylı anlattığımız bir e, Satürn transiti videomuz var kanalımızda. Satürn 6. evde videomuzun linkini e, bu videonun altına koymaya çalışacağız arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz Çünkü Natal satürnünüz ve yine Transit Satürn'ler hangi evinizden geçiyorsa bunları bayağı biz bir derinlemesine inceledik. E, merakınız varsa e, kanalımızda görüntüleyebilirsiniz. Genel olarak önemli e, günleri olan yani bu ay bazı günler var ki o günlerde sert açılar var arkadaşlar. Bu sert açılar da bizi olumsuz etkileyebilme potansiyeli olan tarihler 7 Mart 14 Mart 15 16 Mart ve 21 Mart tekrar etmek gerekirse 7 Mart 14 Mart 15 Mart 16 Mart ve 21 Mart olarak bunları söyleyebiliriz 17 Mart'ta Venüs boğa burcuna geçiyor 8 evinize Plüton'la da kare açı oluşturuyor değerli arkadaşlar Özellikle de 14-21 Mart tarihlerinde Aile, kökler, ölüm, miras gibi konularda sert dönüşümler yaşayabilirsiniz. Veya sevgiyle ilgili ilişkilerle alakalı bazı manipülasyonlar yapamazsın ki edemezsinkiler filan biraz ters psikoloji yaşayabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine burada 8. ev bazı zührevi hastalıkları da yanında getirebilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. 25 Mart'a kadar ise Mars hem Neptün'e hem de Güneş'e kare yaparak ilerleyecek ki sosyal medya, yayıncılık yoluyla yapabileceğiniz bazı durumlar olabilir ki isyankar, sınır bilmez davranışlar, gün sonunda iş prestij kaybı olarak olumsuza dönebilir. Sizler zaten bu konularda oldukça dikkatlisinizdir. Ve burada da yine kendinizi üzecek ortamlardan Uzak durmanızda yarar var sevgili yükselen teraziler. Bazen e, ne kadar uyumlu olsak da dik başlı ve isyankar bir şekilde inatlaşabiliyoruz bildiğiniz gibi. İşte bu inatlık ya da artık karşı tarafı dengeye getireceğiz diye biraz vurdum duymaz zaman zaman yaptığımız hareketlerimize ne yapacağız? Burada biraz dikkat edeceğiz çünkü insanları kararsızlığa ve yanıltmaya yöneltici hareketler bu ay ve bu, o, o, e, bu ayın ortalarında belirgin olarak gözlemlenebilir ki bu etkilere maruz kalabilirsiniz. Bu manada bireysel olarak bilinçli ve uyanık olsanız sizler için çok iyi olur. 21 Mart'ta ise Koçburcu'nun sıfır derecesinde sert bir yeni ay var. Ki Koç sizin sevdiğiniz bir alan değil bilirsiniz enerji olarak. Koç noktası dediğimiz bu konu pek çok şeyin sıfırdan yeniden başlayacağını ve başlangıçların haberli niteliğinde bir olay arkadaşlar. Ve bunun hani güzel tarafı size şöyle yansıyabilir. Yeni bir ilişki hayatınıza girebilir. Veya evlilik kararı ile ilgili önemli bir adım atabilirsiniz. Plüton ise Kova Burcu'na en son Fransız ihtilali döneminde geçmişti. Ki Plüton'un kovaya geçişi çok önemli bir olay. Plüton arkadaşlar 23 Mart 2023 saat 15-13 gibi. Kova burcuna ilk girişini yapacak. Yükselen terazi burcu içinde bu geçiş 2043 yılına kadar sürüyor. Beşinci ev alanını dönüştürmeye başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl boyunca çocuklarla ilgili kadersel büyük dönüşümler, hayatlarının yeniden yapıl yapılanması, aşk ve sevgi ilişkilerinde köklü değişimler yaşayabilirsiniz. Evet, sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Kanalımıza abone olmak için sağ köşedeki abone ol tuşuna basabilirsiniz ve orada bir çan resmi var. Orada tümünü işaretlerseniz yeni koyacağımız videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca arkadaşlar astroarif.com web sitemiz var. Astroarif.com'da doğum haritası, astroloji eğitimi ve buna benzer kişisel gelişim konularında da oldukça yararlı bilgiler bulabilirsiniz. Bizden danışmanlık almak isterseniz doğum haritası danışmanlığı 0543 20 90 444 nolu whatsapp hattımıza yazıp bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet değerli teraziler beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Mart ayının hepimize güzel geçmesini diliyorum. Malum bir depremler ve bir takım olumsuzluklar hepimizi gerçekten etkiledi. Ancak e, hayat da bir şekilde devam ediyor. İnşallah hepimiz için çok güzel bir Mart ayı olur. Karamsarlık bazen olsa da her e, hayatın bir dualite tarafı var. Siyah varsa beyaz da var, beyaz varsa siyah da var. Siyahı yok ederseniz beyaz da yok oluyor. Çünkü kavram olarak ortada kalkıyor ve hayat bu artı ile eksi arasında gidiyor geliyor değerli arkadaşlar. Evet, herkese güzel bir Mart ayı diliyorum. <gülüyor>